Seni dinleyenler arasında ben malum medyanın öne sunduğu sisteme yalakacılık yapan, A Parti'ye destek veren, B Parti'ye destek veren, C Parti'ye destek veren sistemci arkasına çatal bıçak kaşık koyup Osmanlı bayrakları koyup Türk bayrakları koyup insanlara meval okuyanlar, zaf üzerinden insanlara din anlatanlar, insanların duygularıyla oynayanlar seni bu tür hocalar özellikle medyadaki hocalar bizim şaklabanlar diye tarif ettiğimiz Allah'ın dinini satanlar seni izlediği kanısındayım. Ve seni izlerken senin o cahilliğini de cahilliğini de ittifak ettikleri kanısındayım. Senin o cahilliğinde ittifak ettikleri kanısındayım. Senin gibi bir tane daha var. Hüseyin Çevik. Bir tane daha var. Aynı onun gibi. Evet arkadaşlar bugün reddiye yapıyoruz. Bugün reddiyemizde işte biz her zaman söyledik. Reddiyemizin arkasında... Adamın dersinde hiçbir şey yok. Şaklabanlıktan başka hiçbir şey yok. Bir dönem diyordu ki, ya diyordu bu Evarisin videoları niye bu kadar izleniyor kardeşim? Arkasında, YouTube'un arkasında ne var? İsrail var. Bunlara destek veriyorlar. Bundan bunların kanalları bu kadar izleniyor. E şimdi senin kanalın bizinkinden daha fazla izleniyor. Senin arkanda Allah alem İsrail var, İngiltere var, Amerika var. Hepsi var Allah'u alem. Çünkü sen şaklabanlıkta birsin. Bir de ağır cümleler kullanıyor. Ne diyorlardı? Monitör pelengi. Monitör pelengi mi diyorlardı ona. Şimdi monitör pelengiliği yapma. Monitör kaplanı diyorlarmış tabii. Azeriler öyle diyormuş. Monitör arkasından böyle pelengelik yapma. Sahaya in, sahada konuşalım. Yani ikiniz de aynısınız. Ben ikinizi kardeş gibi görüyorum. Yani hayatımda en büyük saçmalayan, yani kitleniz olduğu için ben cevap veriyorum ha. Kitleniz olmasa size cevap vermem. Yani kitleniz çok. Çünkü şaklavanların Kitlesi daha fazla olur yani. Bundan dolayı cevap veriyorum. Yoksa siz cevap verecek bir şeyde değilsiniz. Konumda değilseniz zaten Hüseyin Çevik yırtınıyordu. Yani ben de ben yaptım, ben yaptım. Hani suçu kabullenmek isteyenler bağırır ya ellerini kollarını sallayarak. Beni de alın, beni de alın gibi. Çok çırpınıyordu. Onun için ona bir şey söyleyelim diye. O zaman işte daha öne çıksın, medyatik olsun diye. E şimdi medyatik oldum. Bak biz sana şey yapıyoruz bu arada. Şimdi Kerem Önder'e dönecek olursak, Kerem Önder, evet ben bir kitabı kitap okuduğu kanısında değilim dedim ve öyle de inanıyorum. Gerçekten bu kadar cahilce sorulara cevap vermek, yalanın sınırlarını bilmeyen, insanlara iftira atan bir yalancısın ya da akıl bali biri değilsin. Şimdi muhtemelen Kerem Önder şey yapıyor, mesela kitabı alıyor böyle, tamam mı? Bu kitabı alıyor, bakıyor arkasında ne yazıyor? işte İmam Kurtubi, işte Hicri 600 yılında yaşamıştır. Şöyle tefsir alimdir, böyle tefsir alimdir. Bunu okuyor, bırakıyor. Sonra İmam Kurtubi böyle tanıyor yani. Başka kitabın içerisine baktığı yok. Sen allah Alem kitabın hep dış yüzlerini okuyorsun, bir de mukaddimesine bakıyorsun. Kitap neyle ilgili? Yani gerçekten ben sana çok şaşırdım. Yani senin derslerinde zaten bir şey yoktu. Hani ne Allah'ın dinini anlatma adına, ne onun haklarını savunma adına, ne bir fıkıh, ne bir başka bir şey. Zaten yoktu. Hani bize yaptığınız töhmedin aslında misli sizde var ama bunda tam teyitledik yani. Tam teyitledik. 2016'da biz cezaevinde yatarken bir tanesi vardı. Bütün kitapların ismini biliyordu. Şu diyordun evet diyordu o alem falan senede yaşamış şu anda Türkçe'ye kitabı çevrildi diyordu. Şu diyordun evet diyordu falan alem şu senede yaşamış yani normalde ben tanımasam şahsi diyeceğim ki bütün kitapları okumuş. Yani Allah alem sen... Belki onu bile bilmiyorsundur yani, alimlerin ismi olarak, kitap ismi olarak onları belki tanımıyorsun bile. Çünkü gerçekten Selefi Salih'in neye inandığını bilseydin bu kadar buhtana, bu kadar iftiraya kalkışmazdın. Birkaç yere değinelim, yani biz insanların ıslah olmasını istediğimiz için senin üzerinden ben topluma mesaj vereceğim. Yani seninle bizim bir ilişkimiz yok, senin aldatmaların üzerinden topluma mesaj vereceğim.